Aurora hospital Shiva hospital Shiva kapisadır cha hospital Shiva Sıtırı çal Hospital Shiva kapısıdır çal Avrasya Hospital Shiva kapısıdır çal Avrasya Hospital Shiva kapısıdır çal Avrasya Hospital Shiva kapısıdır çal Avrasya Hospital şifa kapısıdır, çal Avrasya Hospital şifa kapısıdır. Zeytinburnu için önemli bir kilometre taşı olan bu hastanemiz, sağlık hizmeti en önemli kamu hizmetlerimizden bir tanesidir. 23 yıldır hizmet verdiğini yukarıda Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan öğrendik çok memnun oldum. Onkoloji alanında da Türkiye'de ilklerden olduğunu öğrendik. Tabii bu e, hizmet yarışı içerisinde etkinliklerini artırmak üzere böyle bir PET servisini açma yönünde irade göstermişler ve PET-CT bölümünü açmışlar. Biz hayırlara vesile olmasını temin ediyoruz bu ilçemiz adına. Avrasya Hospital Şifa kapısıdır çağ Hospital, şifa, kapısıdır çal. Avrasya, hospital, şifa, kapısıdır çal. Mutlu yıllar. Yeni yılda herkese sağlık, huzur ve mutluluk biliyoruz. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.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 Herkese bol sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Bütün meslektaşlarına, bütün sağlık çalışanlarına karşıdan gelen 2020 yılının hayırlı olmasını diliyorum. Herkese merhaba. Avrasya Hastanesi sağlık ve şifa sunduğu kadar güzelliğinize güzellik katıyor. Medikal Estetik Bölümü hepinize mutlu, mutlu yıllar, yıllar diler. Yeni yılın bütün insanlığa, ülkemize, ve özellikle de Avrasya çalışanlarına mutluluklar getirmesini biliyorum. Yeni lezzetler tattığınız, gezip tozluğunuz, sevgiyi en derinden hissettiğiniz sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir yıllar. Avrasya Hastanesi Hastakalığı bölümü olarak herkese mutlu yıllar diliyoruz. Merhabalar, İsmail Gübeyde, ee, şu anda onkoloji bölümündeyim. Ee, buradaki arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın, e, hemşirelerimizin, e,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 getirsin, <gülüyor> mutlu yıllar! <gülüyor> Merhabalar benim Avrasya'da 5. ya da 6. yeni yıl mesajım e, olması gerekiyor. Daha nicelerine inşallah. Öncelikle tüm hastalara şifa diliyorum. Bu yıldan beklentim, tüm bekleyen hastalara şifa. Ve herkese tabii ki sağlık ve bir sürü mutluluk. Ben Müslüm'ümle birlikte sevgili Tartlı Müslüm'ü e, Herkese bol bereketli bir yıl diliyoruz. Eğer ki tabii ki her yıl yaptığım gibi uyarımı da yapmak istiyorum. Yeni yılda çok kaçırsanız artık yetişen olasınız biliyorsunuz efendim. Çıkın çıkın gelin. E, merhabalar herkese. Tüm çalışma arkadaşlarıma, sevdikleriyle birlikte... Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Herkese seyirler. Avdanskara'yı yetkili olmaktan çok mutluyuz. Herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. İyi yıllar. 2023 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Mutlu yıllar. Yeni yılda herkese sağlıklı günler dilerim. Kalbinize iyi bakın. 2023 yılı sağlıkla geldik. Sağlıkla geldik. Aysel Hanım, Kırgızistan'dan geldi, ablası şu anda hastanemizde serviste, onkoloji tedavisi görmekte. E, bugün taburcu oluyorlar, oldukça mutlular. Buradan da taburcu olurken tüm Avrasya çalışanlarına mesajı var. Buyurun. Dear Avrasya team, uh, first of all I would like to uh, congratulate you with the new uh, 2023 year.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 Ayrıca bir önem taşıyabildiğim için tekrardan e, ülkemize ve hastanemize mutlu, sağlıklı ve uzun bir yıl diliyorum. Avrasya Ailesi'nin yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Bizleri bugünlere taşıyan çalışanlarımıza, hastalarımıza, devletimize, bizleri yurt dışından tercih eden hastalarımıza da ayrıca